Merhaba sevgili öğrencilerim bakın bu sorumuzda bir kenar ikiye bölünmüş biz ne demiştik konu anlatım videomuzda Bir kenar bile ikiye bölündüyse senin aklına önce orta taban yapmak gelecek Zaten ikiye bölünen bir kenar var hemen çiz bir tane paralel sende Ben şuna paralel çizdim bu da burayı mecbur ikiye böldü ve bu bunun orta tabanı oldu Yani buna k dersem burası kesinlikle ama kesinlikle 2k geldi Amca diyor ki ae ile bc de eşittir. Yani bc'ye 2k dediysen... AE'ye de 2K D diyor ve şuradaki görün dostum bakayım 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı yarısı olur yani K olur sadece 30'un o halde burası 30 burası 90 şuranın tamamı da ne oldu 60 bak bu 50'yi de kullanalım yöndeş açıları gör burada dostum paralelden yöndeş açıları yakala şurası da 50 derece o zaman alfaya kaldı 10 dereceyi gösterdik dostlarım cevap 10 hadi öptüm sizi.